Merhabalar bu videomda 3 Eylül 2019 Salı gününün astrolojik gündemini paylaşacağım sizlerle. Evet e, oldukça hızlı bir haftaya giriş yaptığımızda haftalık burç yorumlarında belirtmiştim. Eylül ayının oldukça e, hızlı, aktif ve e, gündemi bol şekilde ilerleyeceğini de Eylül ayı burç yorumlarında paylaşmıştım ki Başak Burcu yeni ay aslında Eylül ayının e, bizi ayak sesleri neteriğinde oldu. E, dün itibariyle oldukça yoğun bir gün geçirdik. Pazartesi günü e, bol aksiyonlu ve her zamankinden daha cesur ve girişken hissettiğimiz bir gündü pazartesi günü. Bugün de e, günden pazartesi kadar yoğun olmasa da önemli gezegen etkileşimleri var. E, öncelikle ay burç değiştirecek gece saatlerinde ve terazi burcu seyrini tamamlayıp akrep burcu seyrine başlayacak. Ay akrep burcundayken e, biraz daha yüksek. Gizli konular, gizli meseleler gündemde olur. Derinde saklı artık herkesten saklamış olduğumuz bilinçaltı problemlerimiz, yeri geldiğinde psikolojik sorunlarımız, bunlara ilişkin çözüm yolları arayışı artacaktır. Bunun yanı sıra sezgilerimiz her zamankinden daha kuvvetli olacaktır. Ay akrep günlerini bu tarz çalışmalar için ayırmak uygun olacaktır arkadaşlar. Ay akrep burcunda seyrine başlarken günün ilk saatlerinde özellikle öyle saatlerine kadar etkili olacak. Ay Uranüs karşıtlığını gerçekleştirecek. Bu da duygusal dengesizliklerin aslında başlangıcı niteliğinde. Pazartesi akşamı bu enerjiler altına girmiştik ve duygusal olarak kendimizi sabit bir düzlemde hissedemedik. Belki de e, duygularımızı tam olarak ifade edebileceğimiz bir ortam ve zemin arayışındaydık ancak e, bunları farklı sıra dışı, belki de herkesin anlayamayacağı tuhaf biçimlerde ifade etmeyi tercih ettiğimiz ve anlık duygu değişiklikleri yaşadığımız bir süreç olacaktır. Bugün aynı zamanda dün başlayan Güneş-Mars kavuşumuna Merkür de eşlik edecek. Merkür'ün Güneş'in ve Mars'ın kavuşumu ile beraber aslında Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularla alakalı çok ciddi başlangıçlar gerçekleşebilir. Maddi anlamda önemli sözleşmeler, önemli görüşmeler, önemli kontaklar kurulabileceği gibi hiç beklenmedik haberler, bir takım haberler, Belki de beklenen haberler aslında bugün itibariyle sonuçlanabilir. Çünkü Merkür'ü daha çok iletişim e, haber trafiğini sembolize eder ve Güneş ve Mars buradayken özellikle hayatımızdaki erkek figürlerinden belki baba belki erkek kardeş belki iş arkadaşımız onlarla alakalı genişmeler onların desteğiyle onların katkılarıyla güzel haberler güzel gelişmeler ve iyi kontaklar kurulabilir. Özellikle bir iş görüşmesi yapmayı düşünen veya biriyle tanışmak isteyen iş ortaklığı kurmak isteyen kişiler bugünü salı gününü değerlendirebilirler. Salı gün aynı zamanda Mars günüdür yani yeni girişimler başlatmak, yeni projelere başlamak adına da oldukça uygun günlerdir. Bugünlerde özellikle başlatacağınız projeler, imzalayacağınız sözleşmeler kalıcılık vaat etmekte. Ancak duygularınızın istikrarlı olmasını ve duygusal dengesizlikleri en aza indirgeyebilmeyi başarabilmelisiniz. Akşam saatlerinde ayın Güneş, Mars ve Merkür üçlüsüyle ve aynı zamanda Neptünle yapmış olduğu iyicil açılar biraz günün aslında hengamesini ve agresifliğini üzerinden atıyor diyebilirim. Özellikle akşam saatlerinde gelen haberler, ikili ilişkilerle ilgili çözüm yolları ve bunlarla ilgili aslında mutlak bir zeminde buluşabilmek adına hayalini kurduğunuz iletişim, hayalini kurmuş olduğunuz e, haberler e, Aslında akşam saatleri itibariyle daha görünür hale gelmeye başlayacak ve duygularımızı biraz daha e, mantıklı bir düzlem içerisinde. Aslında e, sınırlandırabileceğiz gibi sabah saatleri oldukça aktif ve özellikle Merkür'ün, Mars'ın ve Güneş'in üçlü bir şekilde kavuşum yapması Başak Burcu enerjisini artırıyor gökyüzünde ve fazla eleştiren olmak, fazla mükemmeliyetçi e, olmak bizi biraz yorsa da yeni girişimler başlatmak ve özellikle haritamızdaki Başak Burcu noktalarını aktive etmek anlamında Oldukça güzel gelişmeler var ve akşam saatlerinde ayın bu gezegenlerle yapmış olduğu iyice kombinasyonlarda aslında günün güzel bir şekilde kapanış yapmasını sağlıyor olacak. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan Opicus Astroloji hesabını takip edip DM yoluyla ulaşabilir veya evrenselkadimbilgeci.mail.com adresine e-posta gönderebilirler. Hoşça kalın.